Bir önceki videoda öğrendiklerimizi bir örneğe uygulayalım. Bir vektör alanım var. R2 üzerine tanımlanmış, x ve y cinsinden bir fonksiyon. Düzlemdeki her nokta ile bir vektörü eşleştiriyor. Vektör alanını y çarpı i birim vektörü eksi x çarpı j birim vektörü olarak belirledik. x ve y eksenlerini de çizelim. x, y düzleminin her noktasında bir kuvvet vektörü olacak. Bu x, bu da y. Örneğin, 1'e 0 noktasındaki vektör ne olur? 1'e 0 noktasında y 0. yani vektör 0 i eksi 1 j olacak. Evet, eksi 1 j de buna benzer. x eşittir 2 için, şimdi rastgele noktalar seçiyorum, y hala 0. Yani kuvvet vektörü eksi 2 j olur. Bu da şöyle olur, eksi 2 j, şöyle bir şey y'nin 1, x'in 0 olduğu bu noktaya gidersek 1 i eksi 0 j vektörünü elde ederiz. Yani bu noktada vektörümüz şöyle olacak. Bu noktalardaki vektörleri çizmeye devam edebiliriz. Vektör alanını bu şekilde gözünüzde canlandırabilirsiniz. Buraya giderseniz vektör buna benzeyecek. Şu noktadaki vektör de böyle olacak. Sanıyorum anladınız. Bu alanı tamamını doldurmaya devam edebilirim simetrik olması için şu noktadaki vektörü de böyle çizeyim. Tahminen anladığınızı istersem tüm noktalardaki vektörleri çizebilirim. Bu alanda hareket eden bir parçacığım var diyelim. İzin c eğrisine benzediğini ve x t ve eşittir kosinüs ve y t eşittir sinüsüste parametrik denklemlerini düşünelim. İz, 0 ile 2 pi arasındaki t değerleri için tanımlanmış olsun. Bunu ne olduğunu tanımışsınızdır? Bu parametrik denklemler, saat yönünün tersine çizilmiş bir çemberdir. Parçacığın izi buradan başlayacak. Buradaki t'nin merkez açı veya zaman olduğunu düşünebilirsiniz. t sıfıra eşit olduğunda buradayız. pi bölü 2 olduğunda çeyrek çember gitmiş oluruz. Yani bu yönde devam ediyoruz. pi saniyede ise buraya ulaşmış oluruz. 2 pi saniye sonra ise çemberin etrafında bir tur atmış olursunuz. Yani izimiz veya eğrimiz çember etrafında saat yönünün tersine bir tur demek. Bu eğrinin üzerinde alanın yaptığı iş nedir? Yapılan iş yani. Bir önceki videoda işin vektör alanının hareket diferansiyeli ile yani dR ile iç çarpımının çizgi integrali olduğunu öğrenmiştik. Henüz R'yi tanımlamadım. Buradaki parametrik ifadelere göre bir vektör fonksiyonu bulmam gerekiyor. Yani bu izi tanımlayan bir R bulmamız lazım. Bu standart parametrik ifadelere göre, rt eşittir xt, yani kosinüs t, çarpı i artı yt çarpı j, yani sinüs t çarpı j deriz. Yine t, 0 ile 2 pi arasında. Bunlar birbirine denk. Bunu yapmamın amacı, vektör fonksiyonun türevini ve diferansiyelini alabilmek ve şununla iç çarpımını bulmak. Bunları bulalım, çizgi integralini hesaplayalım ve alanın yaptığı işi belirtelim. Saat yönünün tersine hareket ediyoruz. Ama her noktada vektör alanı hareketin tersi yönde etki ediyor. Örneğin burada hareket yukarı doğru. Ama alan bizi geri çekiyor. Şurada sol üste doğru hareket ediyoruz ama alan bizi sağ alta çekiyor. Burada sola gidiyoruz ama alan bizi sağa çekiyor. Yani alan bizim yaptığımızın tam tersini yaptırmaya çalışıyor bize. Hareketimizi engellemeye çalışıyor. Size şöyle anlatayım, burada muhtemelen eksi iş çıkacak. Örneğin bir şeyi yerden kaldırırsam, yer çekimini yenmek için kuvvet uygulamam gerekir değil mi? Ben pozitif iş yapıyorum ama yer çekimi bu şey üstünde, bu şey üzerinde negatif iş yapıyor. Burada yalnızca hesaplamaları yapıyoruz ama olayın esası gayet ilginç ve üzerinde düşünmeye değer. Alan bu yönde çekiyor, yani hep hareketin tersi yönünde etki ediyor. Evet, neyse, bir önceki videoda yaptıklarımızı somutlaştırmak için şimdi işlemleri yapalım. Öncelikle, konum vektör fonksiyonunun t'ye göre türevini alalım. Konum vektör fonksiyonunun t'ye göre türevi. d,r, d,t veya r t olarak ifade edebiliriz. Bu eşittir x'in t'ye göre türevi, yani eksi sinüs x çarpı i artı y'nin t'ye göre türevi. sinüs t'nin türevi eşittir kosinüs t. Kosinüs t çarpı j. diferansiyeli istersek her şeyi dt ile çarparız. Yani dr'yi şöyle yazabiliriz. Eksi sinüs t dt çarpı i birim vektörü artı kosinüs t dt çarpı j birim vektörü. Şimdi bu parçanın şununla iç çarpımını alalım ama önce vektör alanını t cinsinden yazayım. Alan herhangi bir t noktasında nasıl etki edecek? Her noktaya tek tek bakmamıza gerek yok. Örneğin burada vektör alanının ne yaptığıyla ilgilenmiyorum çünkü burası ize dahil değil. Bu kuvvetin parçacık üzerinde etkisi yok. Sadece iz üzerinde ne olduğuyla ilgileniyoruz. Y ve x'i yerine koyabileceğimiz bir fonksiyon buluruz ve y ve x'i t cinsinden ifade ederiz. Böylece herhangi bir noktada veya herhangi bir t değeri için alanın kuvvetini hesaplayabiliriz. Şimdi bunu yapalım. Bunu t cinsinden yazmak istersek, bu yt olacak, öyle değil mi? y eşittir sinüs t, değil mi? sinüs t çarpı i eksi x t eksi kosinüs t çarpı j. Şimdi biraz daha kolay görünüyor. Çizgi integralini bulalım. t eşittir 0'dan t eşittir 2 pi'ye f iç çarpım dr'nin integrali. İç çarpımla karşılıklı bileşenleri çarpıp topluyoruz. Yani, eksi sinüs t ve sinüs t dt'yi çarpıyoruz. Eksi sinüs kare t dt çıkar ve artı, şu dt'yi düzgün yazayım, dt artı şu iki şeyin çarpımı. Burada eksi işareti var, bunu eksi yapalım. Eksi, kosinüs kare t dt. Eksi işaretini ve dt'yi dışarı alırsak, bu neye eşit olur? 0'dan 2 piye sinüs kare t artı kosinüs kare t'nin integrali. Eksi dışarı alırsam ve buraya artı koyarsam ve dt'yi dışarı alırsam ne olur? Eksi'yi dışarı alırsam bu artı olur. Burada ve şurada da dt var. Bunları dışarı alırsak şunu elde ederiz. Bunları çarparsak da baştakini elde ederiz. Şimdi bunu neden yaptığımı sorarsanız sinüs kare bir şey artık kosinüs kare aynı şeyin ne olduğunu biliyorum. Bu trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımından gelir ve 1'e eşittir. Yani bu integral, 0'dan 2 pi'ye dt'nin integralinin eksilisine indirgendi. Bunu daha önce görmüştük. Buraya bir şey koymak isterseniz, 1 bir koyabilirsiniz. 1'in ters türevi, bu eksi işareti kalacak. 1'in ters türevi t. Ve bunun 2 pi'den 0'a veya 0'dan 2 pi'ye değerini bulacağız. Yani bu eşittir, eksi 2 pi, eksi 0. Yani sadece eksi 2 pi'ye eşit. Evet, alanın parçacık üzerine yaptığı işi bulduk ve başta yürüttüğümüz mantık doğru çıktı. İş için negatif bir sayı bulduk. Bunun sebebi, bazen alanın hareketinin tam tersi yönde etki etmesiydi.